Arkadaşlar Merhaba, tahmin Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoşgeldiniz. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz arkadaşlar, kuponumuz başarılı bir şekilde geldi, değerlendiren olduysa tebrik ediyoruz. 2.79 oranlı kuponumuz arkadaşlar Alger maçına 1.5-100 dedik maç 3-1 bitti Pistoise maçına 2-3 gol dedik maç 1-1 de takıldı Yani tahminimiz geldi ve Fano 1910 1.5-100 dedik 1.30 oranda Başarılı bir şekilde geldiği değerlendiren olduysa tebrik ediyorum Yine arkadaşlar Videomuzda paylaşmış olduğumuz 2-3 gollerimiz Gayet iyi güzel gidiyor bunun üzerinde daha çok çalışacağım. Daha güzel sonuçlar elde edeceğiz inşallah. Pordenone, Calcio, Venezia maçına 2-3 gol dedik. Başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Celtic, Stellenbosch maçına 2-3 gol dedik. O da başarılı bir şekilde geldi. Arezzo, Cesena maçına yine 2-3 gol dedik. Başarılı bir şekilde geldi. Girona Cadiz maçına 1.5 üst vermiştik. O da geldi arkadaşlar. Barsley e, şu anda oynanıyor. Maç 2-0-2-3 gol demiştik. Ve Asteras-Panatolikos maçı 1.5 üst. Bunlar başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Yoğunluğumuzu 2-3 gole vereceğiz artık. 2-3 goller daha başarılı gibime geliyor. Yine bugün 2-3 gollerimiz var. 1.5 üstlerimiz var. Aklınıza yatarsa oynayın. Aklınıza yatmıyorsa oynamayınız arkadaşlar. 2.34 ve 4.9 oranla iki tane güzel kuponumuz var. Analiz maçlarımıza geçelim. Analiz maçlarımız arkadaşlar, İspanya 2. Lig'de Prat-Espanyol 2 maçına biz yaptığımız analizler e, maçın 2-3 golda alacağını gösteriyor bize. Yani 2-3 gold tahminimiz gelebilir. Bu maça alınabilecek en güzel tahmin 2-3 goldür arkadaşlar. Bir de YouTube kanalımızda topluluk kısmından arkadaşlar önemli bir gelişme olduğu zaman oradan bildiriyoruz bildirimleri açmayı unutmayın yine İspanya ikinci liginden arkadaşlar tekrar İa bu maçına bir buçuk üst aldık bu maçı bir buçuk üst oranı 1.30 bir kuponumuz da değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Portekiz ikinci Liginden Misau Oliveira'ensa maçı. Bu maç aslında iki tercih arasında kaldım. Yalnız tabii ki tek tercih yapmamız lazım. Ben 1.5 üstünü aldım. 1.30 oranından. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu maçı. 2.34 oranlık kuponumuzu verelim. Analiz yaparak verelim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar analiz istiyor. İlk maçımız Groningen maçı. Hemen açılış oranını bulalım. 2 0 5 2 95 -2 2 -5 -2 95, -2 2 -2 -95 -2 Evet maçımız karşılıklı gol var ve üste gidecek. Tabi biz üstü aldık arkadaşlar. 1.67 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı. İlk maçımız bu şekilde Groningen 20 maçı 2 buçuk üst. İkinci maçımız Bolsberg-Strumgras. wolfsberger strumgras arkadaşlar 2 15 2 85 -2 15-2.85-2.40 Evet yine maçımız karşılıklı gol var ve üst. Tabii ki biz üstü aldık. Bu maçın da üstüne güveniyoruz. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. 1.40 orandan. Toplam 2.34 oran yapıyor. İnşallah yine güzel bir şekilde tuttururuz. Tutturmaya devam ederiz. İkinci konumuz arkadaşlar. İkinci kuponumuzun ilk maçı İtalya Serie C'den saat 14:30'da başlayacak Albia Calcio-Grosseto maçı 2-3 gol. Yine söylüyorum. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Benim kuponları oynamaya e, mecbur değilsiniz arkadaşlar. Bu bir şans oyunu. Ve ikinci maçımız arkadaşlar. İşaretlemeyi unutmuşum. pescara Cremonese maçı. Yine 2-3 gol aralığında bitecek bir maç. Öyle tahmin ediyoruz. Tahminlerimiz o yönde. Dileyen bu maçların 1.5 üstlerini de alabilir. Ben 2-3 gole gittim. Yani yüksek oran 4.9 oran kovaladım. Gayet iyi yani. Ve son maçımız yine İtalya sericeden eden Monopoli Katanzaro maçı. Yine bu maça ben 2,5 e, pardon 2,5 diyorum 2-3 gol tahminini aldım. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Yine devam edelim arkadaşlar analizimize. Evet Barnsley vs. City maç 2-0'da daha. Şöyle göstereyim Barnsley loc 83 20'de daha arkadaşlar. Ya da şuradan açalım. 2-3 gol oynamıştık biz bu maça. 1 dakika 84 2-0 maç 2-3 gol oynamıştık arkadaşlar. E bu da başarılı bir şekilde gelecek. Öyle tahmin ediyoruz. İnşallah yanıltmaz. Yani son dakikalarda çok gol olmazsa. Evet arkadaşlar, Kaldığımız yerden devam edelim. 2-3 gollerimiz başarılı bir şekilde geliyor. Onlara güveniyoruz. En son hangi maçı verdik? Viseu Oliverense. 1.5 üstünü verdik. Portekiz 2. liginden. Bir sonraki maçımız. Güney Afrika Premier Lig'ten arkadaşlar Black Leopard Orland Pirat maçı. Bu maçada biz 2-3 gol 2-3 golde kalacağını düşünüyoruz. Analizlerimiz o yönde. Sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Wolves maçı arkadaşlar. Yunanistan Süper Ligi'nden Voloslamia maçı saat 18:15'te başlayacak. Yine 2-3 gol aralığında bitecek bir maç. 1.65 orandan değerlendirebilirsiniz. Romanya 1. Ligi'nden saat 20'de başlayacak Kalinseni-Hernan maçı yine aynı şekilde 2-3 gol arkadaşlar. 1.65 orandan bu maçı da alabilirsiniz. Kuponunuzun birinde. Yani 3 tane maçı bir araya e, getirip kupon oluşturabilirsiniz. Ve son maçımız. Portekiz Premier Lig'den Gil Vicente Maritimo maçı. Bu maça tahminimiz 1.5 üst. 1.30 orandan. Dün videomda e, belirtmiştim arkadaşlar. Dortmund'un... E, Dortmund diyorum. Hangi maçtı? Bir saniye. Yani 2.5 üstünü alıp evet Dortmund Nice maçına 2.5 üstüne 1.22 falan vermişlerdi. Onu oynamayın dedim. Şu an Altmar'ın maçına bakayım. Altmar'ı da 1.18 vermişlerdi Dortmund maçına arkadaşlar. Altmar maçına bakayım. Bir kontrol edeyim. Ondan da uzak durmanızı önerdim. Yani arada böyle tüyolarımız oluyor. Onları dikkate alırsanız inşallah güzel bir şeyler yakalayacağız hep beraber. Evet alt marma Bir bir arkadaşlar şu an şöyle ekrana yansıtayım. 2.5 üstüne 1.12 mi vermişti öyle bir şey vermişti. Çok saçma sapan oranlar veriliyor bu aralar. Büyüklüklerden uzak durmakta yarar var. Evet şu an görüyorsunuz Alkmar maçını. Göremiyorsunuz biraz uzaklaştırayın. Evet Alkmar maçı arkadaşlar. Dakika 76 maç 1-1 Amaç başlamadan 2.5 üstüne 1.12 falan vermişti. Yani evet 1.12 Saçma sapan oranlar. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Bir de videolara bol bol yorum ve beğeni atarsanız sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür eder. Bol kazançlar diliyorum.